Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar Mayıs 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili başaklar geçtiğimiz ay boğa burcunda bir güneş tutulması yaşadık. E, bu tutulmaya baktığımız zaman özellikle 9. evinizin etkin bir hale geldiğini görüyoruz. Artık yeni bakış açıları, yeni fikirler, yeni yerler, yeni insanlar tanımak, görmek noktasında e, oldukça Dinamik bir süreçtesiniz. Ee, burada Mayıs ayı gündemine geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşan veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini sınarlarsa çok mutlu olurum. Zil tuşuna basarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Bakalım Başak Burçlarının Mayıs ayında neler bekliyor? Öncelikle 1 Mayıs'ta Venüs, Jüpiter kavuşacak. Venüs ve Jüpiter 27 derece balık burcunda kavuşacaklar. Geçtiğimiz ay Nisan ayında çok önemli bir kavuşumumuz vardı. Jüpiter-Neptün kavuşumu 23 derece balık burcunda meydana gelmişti. Bu kavuşumla da beraber özellikle 7. ev konularında karşıt burçlarında meydana gelen bu etkileşimler partnerler, ortaklar, ilişkideki muhatapları, evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler alanında çok ciddi fırsatlar sundu Başak burçlarına. Gerçekten e, ruh eşleriyle tanışan başak burçları, evlenen, ortaklık kuran başak burçları, çok güzel keyifli anlaşmalar, sözleşmeler gerçekleştiren başak burçları olmuş olmalı diye düşünüyorum. E, bu dönemde karşınıza çıkan insanlar sizin için gerçekten kadersel anlamlar içeriyor olabilir. Keza e, 1 Mayıs'ta da bu şanslı etkileşim daha çok çalışıyor olacak. E, yine 1 Mayıs'ta Venüs Bruto etkileşimi var. Burada aşk hayatınızda gerçekten başak burçlarının e, aşk hayatı hareketlenebilir. Çok ciddi birlikteliklere başlayabilirler. Bu heşleriyle tanışabilirler. E, evlenecekleri insanla tanışabilirler. Çok güzel bir aşk yaşayabilirler. Çünkü Plüto 5. evde özellikle aşk hayatıyla alakalı durumu dönüştürüyor. Güçlü kimseleri hayatınıza çekmenizi sağlıyor. Tabii e, aşk hayatıyla alakalı bir konu değilse bu şayet. Yeni yatırımlar, ortaklıklar yeni projeler adına da fırsatlar sağlıyor olacaktır. 2 Mayıs'ta Venüs Burcu geçişi başlayacak. Venüs'ün Koç geçişi ile beraber 8. ev konularınızda bir iyileşme şifalanma süreci aktif olacak. Burada özellikle parasal konular, ortağın veya eşin gelirleri, ödemeler, borçlar, sigorta, nafaka alacakları gibi tazminatlar noktasında iyicil etkileşimler var, çevrenizden destek göreceğiniz. Ee, belki kredi başvurusunda bulunduysanız bunun karşılığını alacağınız bir yerlerden para bekliyorsanız bunların geleceği. Eşinizin madde durumuyla alakalı iyileşmelerin yaşanacağı bir süreçte sizi bekliyor olacak. 4 Mayıs'ta Jüpiter'in Plütoyla ve Mars'ın Uranüs ile çok keyifli açıları var. Ee, yine balık burcu temalarının ön plana çıktığını görüyoruz. Burada sanki yeni bir insanla tanışıyorsunuz, yeni insanlarla diyalog halindesiniz. Bu insanlar sizi gerçekten heyecanlandırıyor. Yeni fikirleri, yeni bakış açıları, hayata karşı duruşları sizi gerçekten harekete geçiriyor gibi gözüküyor. E, bu dönemde özellikle bugüne kadar alıştığınız e, çevreden, alıştığınız bakış açısından farklı insanlarla diyaloglar kurabilirsiniz ve e, belki de böyle ortaklıkların, Böyle bağlantıların size çok büyük fayda sağlayacağını size özellikle manevi anlamda geliştireceğini hissedebilirsiniz. Hukuksal konularda veya uluslararası ticaret meselelerinde de aslında pozitif etkileşimlerin yaşanacağı bir e, süreçten bahsediyor olabiliriz. Evet 5 Mayıs tarihinde Güneş Uranüs kavuşacak. 14 derece Oğlak Burcu'nda kavuşum yaşanacak. Yine 9. evinizde. Sizde bir uyanış oluyor sevgili Başak Burçları. Özellikle yeni bir konuya uyanıyorsunuz. Yeni bir bakış açısına uyanıyorsunuz. Ee, belki yeni bir şehire uyanıyorsunuz. Yeni bir ülkeye uyanıyorsunuz. Ama artık bir şeyler değişmeye başlıyor. Hayata karşı duruşunuz, bakış açınız, vizyonunuz, belki yaşadığınız yer, ee, belki inançlarınız noktasında çok marjinal fikirlere açık olmaya başladığınız, çok marjinal değişimler sağlamaya başladığınız bir süreç etkin olacak. Artık bugüne kadar merak etmediğiniz şeyleri merak ediyor ve araştırıyor olabilirsiniz. Bu meraka bir insan veya birden fazla insan da vesile olmuş olabilir. Özellikle ikinci evlilik potansiyelinin de yüksek olduğu durumlar görüyorum Başak Burçları için. Tabii ki özel bir kısmı el alacaklar ama bunu da ee, anlatmak istedim yeri gelmişken 10 Mayıs'ta yönetici gezegeniniz Merkür Retro Hareketi'ne başlayacak ee, 4 derece ikizler burcunda başlayacak bu retro hareket ve sizin 10. evinizde burada özellikle kariyeriniz geleceğiniz önünüzdeki adımlar nereye gitmeliyim nereye doğru ilerlemeliyim ne istiyorum insanlar beni nasıl tanıyor gibi soruların cevaplarını bulmak adına aslında e, tam bir değerlendirme süreci olacaktır yani nasıl yaklaşmanız gerekiyor Nasıl bir hazırlık evresinden geçmeniz gerekiyor. Yeni adımlar atmak, yeni radikal anlaşmalar yapmak ve kararlar almak adına çok uygun bir süreç olmasa da şöyle bir durum değerlendirmesi yapmak için oldukça uygun bir süreç gibi gözüküyor açıkçası. Evet 11 Mayıs tarihinde Jüpiter'in koç burcu seyri başlayacak. Biliyorsunuz Jüpiter bir burçta ortalama bir sene kadar kalıyor ve geçtiğimiz süreçte balık burcunda sizin 7. evinizde etkin olmuştu. Bu etkileşime baktığımız zaman ikili ilişkiler, ortaklıklar karşınıza çıkan insanlar noktasında ciddi şanslar elde ettiniz ama zaman zaman siz direnç gösterdiniz şeklinde yorumlayabiliriz. Burada ise artık kısa bir süreliğine aslında 2023'ün fragmanı niteliğinde Jüpiter'in koç burcu geçişine şahitlik edeceğiz. Sonrasında tekrar retro hareketiyle beraber Jüpiter balık burcuna dönecek. Jüpiter'in koç burcu geçişi sizin 8. evinizde etkili olacak. Tabii ki bu konuya dair kapsamlı bir video paylaşacağım sizlerle. Bu 8. ev vurgusuna baktığımız zaman özellikle. Büyük paralar, büyük kazançlar elde etmek, destekler görmek, eşin veya ortağın desteğini hissetmek, bunun yanı sıra biraz daha spritüel, mistik konulara yönelmek, borçları ödemeye çalışmak, zor meseleleri tamamlamaya çalışmak için artık adım atmak, bu seyirle beraber daha aktif bir şekilde çalışıyor olacak. Evet, 15 Mayıs tarihinde Güneş-Satürn karesi var. Bu kare görünüme baktığımız zaman iş hayatınızla alakalı, sağlığınızla alakalı bazı engellemelerle karşılaştığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Evet yeni şeyler keşfetmek istiyorsunuz, yeni yerlere gitmek istiyorsunuz ama mevcut rutininiz buna çok da müsaade etmiyor ve izin vermiyor olabilir. Bunun sıkıntısını yaşarken akabinde gelecek güneş-neptün etkileşimiyle beraber bu konuda yine birinden destek alabileceğinizi görüyoruz. Sizi destekleyen insanlar olacak sevgili Başak Burçlarım daimi olarak bu konuda oldukça şanslısınız. Ve bu ayın en önemli görünümü Akrep burcunda meydana gelecek olan tam ay tutulması 16 Mayıs tarihinde 25 derece Akrep burcunda meydana gelecek. artık Boğa ve Akrep aksı hareketlenmeye başlıyor. Bu tutulma da sizin haritanızın 3. evinde etkin. Nedir üçüncü ev? Bizim yakın çevre ilişkilerimiz, iletişim şeklimiz, zihnimizin çalışma prensipleri, bununla beraber kısa mesafeli seyahatlerimiz, eğitimlerimiz, yaklaşımlarımız tamamen üçüncü evle ilintilidir. Buradaki tutulma artık önemli bir karar alacağınızı gösteriyor. Belki yakın çevrenizle alakalı, belki kardeşlerinizle alakalı Belki artık hangi açıdan hayata bakmaya başlayacaksınız, hangi pencereden görmeye başlayacaksınız bununla alakalı bir karar, bir haber, bir gündem çok net bir şekilde, çok kadarsal bir şekilde karşınıza gelebilir. Ay tutulmaları biraz bizi zorlar çünkü dolunayın daha kapsamlı halleri gibi düşünün. Duygusal anlamda da zorlandığımız etkileşimlerdir. Hani Bir tarafımız kal burada derken bir tarafımız ne duruyorsun der gibi bir hali vardır. Dolayısıyla kafamız karışık olabilir. Yani hangi alanda karar vermemiz gerektiğini tam tespit edemiyor olabiliriz ama bir taraftan da karar vermemiz gerekiyordur. Bu ikilemleri biraz yaşatabilir bize tutulmalar. Ama sizin artık önemli bir haber veya karar arefesinde olduğunuzu söyleyebilirim sevgili başaklar. Evet devam ettiğimizde 18 Mayıs tarihinde mars Neptün kavuşumu var. 24 derece balık burcunda meydana gelecek bu kavuşum. Yine sizin 7. evinizde etkili olacak. Burada özellikle ilişkilere dair hayalleriniz, hedefleriniz, amaçlarınız, karşınıza çıkan insan... Veya bu ortaklığı ilişkiyi başlatmaya yönelik motivasyonunuzu hareketlendirecek, hayallerinizin gerçekleştiğini hissettirecek bir etkileşimden bahsedebiliriz. 19-20 Mayıs çok güzel etkileşimler var. Güneşin Plüto ile Merkür, Jupiter ile e, güzel kontakları var. Kariyerinizle alakalı, kariyerinizle alakalı atacağınız adımlardaki e, desteklerle alakalı güzel yerleşimler söz konusu. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Güneş'in İkizler Burcu geçişiyle birlikte özellikle kariyeriniz, geleceğiniz, kariyer hayatınızla alakalı önümüzdeki bir ay boyunca daha aktif bir şekilde hareketli olacağınız ve buna odaklanacağınız bir süreçte söz konusu. 23-24 Mayıs günleri çok keyifli. Mars, Plüto, Güneş, Jüpiter, Merkür, Mars, Venüs, Satürn arasında çok güzel etkileşimler var. Bunlara baktığımız zaman özellikle aşk hayatınız, ikili ilişkileriniz, anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler, kariyerle alakalı başlangıçlar, eş veya partnerden veya ortaktan görülecek destekler, maddi anlamda sizi rahatlatacak eylemler veya eylemler, Fırsatlar karşınıza çıkacak gibi gözüküyor. Bu yönden artık belki de o hamle her neyse o karar her neyse onu yapmak adına da motive olmuş olacaksınız. 25 Mayıs'ta mars Burcu transitine başlayacak. Bu transit özellikle harcamalarınızı biraz artırabilir 8. evde. Dikkatli olmak gerekebilir bu bağlamda. Ve ameliyatlar, operasyonlarla alakalı gündemleri de tetikleyebilir. 28 Mayıs tarihinde de Venüs-Boğa Burcu'na geçiyor. Venüs'ün Boğa Burcu geçişi özellikle maddi anlamda bizi biraz daha rahatlatacak gibi gözükmekte. Burada belki ufak çaplı seyahatler planlıyorsanız bunlarla alakalı maddi destekler bulabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Taşınmak, yer değiştirmek, sosyal medyada belli bir yankı uyandırmak istiyorsanız bunlarla alakalı keyifli gelişmelerde yine bu süreçte yaşanabilir. 29 Mayıs'ta Mars-Jüpiter kavuşacak. 3 derece Koç burcunda. Bu yerleşime baktığımız zaman da özellikle maddi bir fırsat hut birinden göreceğiniz bir destek sizi harekete geçirecek gözüküyor. E, 2023'te e, aksiyon alacağınız konularla alakalı aslında bir sinyal de almış olacaksınız. Evet ayın sonunda 30 Mayıs tarihinde ise bir yeni ayımız var. İkizler Burcu'nun 8 derecesinde meydana gelecek bu yeni ay. Önemli, özellikle yükselen bu civarda ise doğrudan artık bir şey ilan edeceğiniz, bir şey duyuracağınız, belki yeni bir işe gireceğiniz, belki birçoğunuz için evlilik kararı, işten ayrılma kararı, yeni bir işe girme kararı yani insanlara duyuracağınız bir haberiniz olacak gibi gözüküyor sevgili Başak Burçları. Umarım keyifli, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinde kullanabilirsiniz. Sevgiler hoşçakalın.